Herkese merhabalar arkadaşlar. Bugün burada Box Organ Arena'da Huawei'nin yeni ürünlerini tanıttığı noktadayız. Aslında Huawei bu etkinlikte pek çok ürün tanıttı. Yani böyle sadece telefon sadece bilgisayar değil. Kulaklıktan tutun ki bir tane böyle e-ink teknolojisine dayalı bir tablet de vardı. Huawei'nin çok dikkatimi çekti. Pek çok yeni ürün tanıttı ve bu ürünlerin Avrupa fiyatlarını bizlerle paylaştı. Sen en çok hangi ürünü beğendin? Ben özellikle MatePad'i çok beğendim. Normal bir kalem kağıt kullanır gibi kağıda yazın e, deneyimi sunacakmış ve ayrıca bir şey okurken sayfayı ikiye bölüp notlar alabiliyorsun. İstediğin yere text koyabiliyorsun. Yani MatePad olayını çok ileri taşıdıklarını düşünüyorum bu yeni ürünleriyle. Fiyatı da Avrupa'ya göre oldukça uygun ama Avrupa <gülüyor> bizdeki Avrupa'ya göre, göre <gülüyor> uygun fiyatlar. bu fiyatlar. Fiyat deyince benim aklıma direkt hangisi geldi biliyor musun? hangi ürün geldiğini tahmin edebilir misin fiyat deyince? Yüksek ihtimal e, laptoptan mı söz Sen Laptoptan telefonu değil, telefonun. Zaten genel olarak ürünler aslında benzer fiyat kalibrelerindeydi ama özellikle Mate X2 için bir parantez açmak lazım diye düşünüyorum ben. Çünkü 2000 Euro Avrupa fiyatı, e, Türkiye fiyatı muhtemelen 50.000 lirası gibi oldu diye düşünüyorum. Yani bu o günkü kurun ne olacağına bağlı. <gülüyor> şuan 50 bin olabilir, yarın 70 bin olabilir, bilemiyorum. Ama yani Avrupa standartına göre yine pahalı diye bir 2000 euro bence evet, bir şey. biraz pahalı gelebilir. Ama biraz. mesela uygun fiyatlı telefonlar da tanıtı bugün Huawei ki uzun süredir böyle uygun fiyat segmentindeki cihazlarla karşımıza çıkmıyordu. Nova serisi tamam. Evet iki yeni Nova cihazı geldi arkadaşlar 70, 90. Bunların fiyatları tabi Türkiye fiyatlarıla açıklanmış değil ama Avrupa fiyatları bana uygun geldi açıkçası. Evet, 198 euro civarındaydı sanırım. 200 euro diyelim, bir evet. hesap, 200 euro. Yani. Diğer Zaten 200 euroya bir, bir telefon 130 dolarsa, yani bir tık üstü, karşılanabilir diye düşünüyorum. Yani evet dışarıdan baktığımız zaman öyle ama şimdi bir de şu var tabii gerçeğe döndüğümüz zaman 200 lira deyince orada hani 200 lira gördüm taa evet ucuz falan oluyoruz böyle ama hemen bir oruç Türk lirasına çevirdiğimizde yine karşımıza 5000 lira, 6000 lira. Peki bu Huawei'nin Tabii ki değil. Hayır, Huawei'nin <gülüyor> değil. Baktığın zaman diyorum ya işte baktığın zaman Huawei gerçekten uygun fiyatlarla sunmuşlar. 200 liraya telefon yani ki orta segment bir cihaz arkadaşlar hani giriş seviyesine hitap eden bir cihaz değil. Orta segment bir cihazdan bahsediyoruz. da Gerek tasarımı gerek özellikleriyle hani sınıfında üst seviyelere oynayacak bir cihaz. Peki, MacBook D16 hakkında ne düşünüyorsun? Bugün en çok öne çıkan ürünlerden biri oydu çünkü. MacBook D16'yı biz zaten inceledik. Hali hazırda sitemizde incelemesi var arkadaşlar. Dilerseniz onun incelemesine sitemizden göz atabilirsiniz. Gerçekten güzel bir cihaz. Özellikle hani öğrenci ve iş sınıfına hitap eden bir laptop. Fiyatı uygun. Gayet hafif. 16 inçlik bir laptopa göre 1.7 kilogram bence hiçbir şey ki ortalama biliyorsun 2 kilogram üzerinde. Dolayısıyla benim hoşuma gitti diyebilirim. Ee, onun haricinde bir de MacBook 16s tanıtıldı. Ee, o da gerçekten hızlı ve dokunmatik ekran desteği olan bir cihaz. Sen hangisini beğendin peki? D16'la? D16'la. D16 yani dokunmatik ekran olmasa da olur diyorsun benim için. Yani bu Laptop'u daha çok öne çıkaran bir özellik gibi görünüyor ama aslında performansa baktığımda çok da fark eden bir şey Tabii değil. Tabii canım performans odağında olduğu zaman işler zaten hepsi arkadaşlar 12. Intel işlemcilerle geliyor. Bunda yeri gelmişken belirtelim ki burada i9H işlemcinin kullanıldığı bir laptop modeli var ve 16'larda ise i5 ve i7 işlemciler var arkadaşlar. Dolayısıyla ben biraz daha böyle yüksek performanslı bir cihaz arıyorum diyorsanız o zaman S serisini tercih edebilirsiniz. Etkinlikte tanıtılan ürünlerden bir tanesi de Freebase Pro 2 idi. İlk model zaten çok beğenilmişti. İkinci cihazla tanıtıldı. Onun fiyatı da gayet ögün geldi bana. Sen ne diyorsun efendim? O fiyatı yine 200 euro civarında bir Tam olarak 199 euro. Yani o da uygun. Bence yani hani Avrupa fiyatı olarak uygun ki bir de kulaklıklarda falan ülkemizde de vergi o kadar fazla değil. Hı -hı. Hani ÖTV vesaire çok daha fazla değil. O yüzden bana uygun geldi. İnşallah Türkiye'de de uygun bir etiketle satışa çıkarsa. Bence başarılı olabilir. Türkiye fiyatları açıklandığında tekrar bir değerlendirmesini yaparız. Aynen. Bu kulaklıkta da arkadaşlar pek çok ilk var. Yani birçok ilki Huawei bu kulaklıkta bizleri sunmuş durumda. Bugün kalabalık bir etkinlik bu dünyanın dört bir yanından gazeteciler İstanbul'daydı. Evet. Bu bir global etkinlikti arkadaşlar. Yani biliyorsunuz daha önceleri Amerika'da, İngiltere'de, Almanya'da görmek alışıklık olduğunuz etkini bugün İstanbul'da gerçekleşti. Oksijen Arena'da gerçekten görkemli bir sunumdu. Gerçekten Ermeni. güzel bir etkinlikti. Ben de çok beğendim. Evet, önümüzdeki günlerde bu cihazlar bizim elimize ulaşacak arkadaşlar. Cihazlar elimize ulaştığında sizlere daha detaylı incelemelerini sunmuş olacağız. O zamana kadar bizi takip etmeye devam edin. Başka bir videoda görüşmek üzere, hoşçakalın.